Uzun bir geçmişimiz var Hiç yorulmadan En azından bir kere Eğlenceli beşik Hapis varız Hapis maskeli balo Saygıya durup üstün bir gecede Bir sırpayı katlayıp Sade bir kahveden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 Sofraya diz çökeriz, ya sen kuş olup gitmelisin bitirenle. oysa sergimize kuşlar gelir uzanır.